Bu benim için kayıt iki olacak. 10 25 Haziran 2014 25'inde video çekiyorum. Önceki 4 haftanın neden video çekmediğimi kısaca özetleyeceğim size. Böyle bir şey olacak mı bir daha? E yani hile olabiliriz arkadaşlar. Ben insanım. Ben makine değil. Zaten benim şu an 116 kişi falan abone. Yüz, 116. Yani zaten bir milyonluk bir kanal değil. Bu, bu açıklamayı yapmam bile çok saçım ama Çaktırmayın YouTube YouTube beni unutmasın. Diye.